Sistem parametreleri nasıl düzenlenir? Sistem parametrelerini düzenleme amacımız DIA'yı firmamıza uygun duruma getirmektir. Bunun için DIA'nın sayfası üzerinden arama alanına gelerek sistem yazarız. Sistem parametreleri sayfasında firma alanından sunucumuza tanımlı tüm firmalara görüntüleriz. İlk olarak genel parametreler firmasını inceleyelim. Parametre grup başlıkları altında detay işlemler bulunmaktadır. Başlıklara tıkladığımızda parametreler alanında bu işleme dair bilgiler yer alacaktır. Başlık alanından düzenlemek istediğimiz parametreyi diğer alanından yapacağımız değişikliklerle sağlayabiliriz. Açıklama alanında bu parametreye dair bilgiler yer alacaktır. Düzenleme işleminden sonra sayfayı kapatmadan değişiklikleri kaydetmemiz gerekmektedir. Firma alanında sunucumuza tanımlı tüm firmaları görüntüleriz. Buradan parametrelerini değiştirmek istediğimiz firmayı seçeriz. Yetkilerimiz doğrultusunda firmaya ait sistem parametrelerini düzenleyebiliriz. Bulunduğumuz firmadaki parametreleri inceleyecek olursak, parametre grubunda sunucumuza tanımlı satın aldığımız modüllerin listesini görüntüleriz. Parametre gruplarının altında bu modüllere dair alt başlıklar yer alacaktır. Buradan ilgili başlığı seçerek, Parametreler alanından bu gruba ait parametreleri görüntüleyebiliriz. Cari başlığı altında bulunan satır parametresini şu şekilde inceleyebiliriz. Başlık alanında parametre bilgisi yer alacaktır. Buradaki parametreyi değer alanından düzenleyebiliriz. Bu işleme dair açıklama, açıklama alanında yer alacaktır. Cari risk bakiye kontrolü yap parametresini evet veya hayır şeklinde düzenleyip ön tanımlı risk limiti belirleyebiliriz. Yaptığımız değişiklikleri aşağıdaki panelden kaydetmemiz gerekmektedir. Sistem parametrelerini düzenleminin bir diğer yolu ise arama alanına gelerek aramak istediğimiz kelimeyi yazmaktır. Yazacağımız kelimeyi içeren modül başlıklarından ilgili parametreleri görüntüleyebiliriz. Aramak istediğimiz kelime fiyat olsun. Fiyat kelimesi geçen parametreler aşağıda listelenecektir. Burada stok cari fatura kasa modülümüzde rezervasyon, e-fatura, muhasebe, sistem yönetimi, otel modülü gibi alanlarda fiyat içeren parametreler bulunmaktadır. Parametre grubunun altındaki başlıklardan bu parametreleri düzenleyebiliriz. E-fatura modülü için fatura kalemleri alanında Ön tanımını gelmesini istediğimiz değerleri açıklama kısmında belirtilen şekilde yazarak kaydettiğimizde ilgili alanlar ön tanımlı olarak gelecektir.